Arkadaşlar merhaba, iddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 12-12-2020 13-12-2020 e, tarihli 7 tane maç hazırladım sizler için. Bir tane kuponum var. Tabii ki aklınıza yeterse oynayınız, değerlendiriniz. Aklınıza yatmıyorsa değerlendirmeyiniz. 7 tane maçın Canlı analizini yapacağız arkadaşlar. Tabii ki e, ilk yarımaz sonucu almak isteyen arkadaşlar dikkatli takip etsin. Çünkü ilk yarımaz sonucu tahminleri de çıkıyor. Diğer detaylar da çıkıyor. O şekilde değerlendirebilirsiniz. İlk maçımıza geçelim. Hemen vakit kaybetmeden. İlk maçımız Danimarka 1. liginden Hobro-Wensley maçı. Saat 15'te başlayacak. Hemen ilk maçımızı bulalım. Evet, Hobro'nun açılış oranı 1.75 31295 95. 1.75 3.12.95. Maçımız karşılıklı gol var ve üst. Dilemma sonucu 1 oynayabilir. Ya 1'den bir de oynayabilir. Yalnız ben iki buçuk üstünü değerlendirdim. Bu konumun birinde. İlk maçımız bu şekilde arkadaşlar. Diliyen bir ve bir buçuk üstünü, iki buçuk üstünü alabilir bu maçın. Bir ve iki buçuk üstü ne kadar? Bir kontrol edelim. Yani yüksek oran kovalayanlar için bunları sunuyorum. Tabii ki karşılıklı gol var. Bir altmış. Üst 1.67 arkadaşlar. 1 ve 2.5 üst 3.10. Yüksek oran kovalayanlar için söylüyorum ben bunları. Hangisi sizin için ise aklınıza yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız Almanya Bundesliga 2'den Karsruhe Düsseldorf maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet 1.85.3.2.75 Şöyle ekrana yansıtın hemen. 1.85.3.2.75 arkadaşlar. 1.85.3.2.75 1.85.3.2.75 Ben bu maça da karşılıklı gol var ve üst düşünüyorum arkadaşlar. Tabi üst oranı 1.60. İki takımdan da gol bekliyorum. İki da gol atacak diye düşünüyorum. Ve maç üste gidecek. Yalnız %100 egzerimiz karşılıklı gol var diyor. Biz üstünü değerlendireceğiz bu maçın arkadaşlar. 1.60 orandan şöyle göstereyim ben. 1.60 orandan değerlendirebilirsiniz. Karşılıklı gol var oranı 1.50. Ama biz üstünü aldık. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hemen 3. maçımıza geçelim. Trenci maçı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Slovakya süperlikten strengin mihalovç maçı saat 16'da başlayacak onu da bulalım hemen açılış oranı 1.60.343.30 1.60.343.30 hemen diğer Excel'imize geçiyoruz 1.60.343.30 Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Tabii ki biz üstünü değerlendireceğiz. Masyonu bir değerlendirebilirsiniz bu maçı. Birden bir değerlendirebilirsiniz. Trencin alır. Bunlar olasılıktır arkadaşlar. Tahmindir. Şöyle göstereyim ben. Örneğin bir ve iki buçuk üstünü alırsanız. iki oran yapıyor. Birden bir değerlendirirseniz 2.05 yapıyor. Karşılıklı gol varını alırsanız 1.55 yapıyor. Üst alırsanız 1.50. Yani ben e, diğer alternatifleri bunun için sunuyorum. Maçımız üst olacak ve karşılıklı gol var. İki takımdan da gol bekliyorum. Yalnız bizim tercihimiz üst olsun. Bu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu maçı da. Bir sonraki maçımız Avusturya Bunda Stiga'dan Rapid Wien Tirol maçı. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet. Rapid Wien Wattenst diye geçiyor maç kodikte. Ama Tirol. 1.34 4.60 Hemen ikinci egzeri açalım. 1.34, 4.60 Arkadaşlar ben bu maça şöyle görüyorsunuz zaten üst ve var ben ne üstünü alacağım ne varını alacağım bu maçın handikap 1'ini alacağım arkadaşlar Evet tavsiyem o şekilde Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz 1.85 oranda Rapid Twin Tirol maçı arkadaşlar. Bu şekilde ben değerlendirdim. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız Slovakya Spartak çek Cumhuriyeti 1. Liginden. Hemen o maçımızı da bulalım. Evet maçımızı bulduk. 2.60 2.95 1.95 2.60 2.95 1.95 Değerler değişiyor hemen. Maçımız üst. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. Slovaçka Sparta bıraktı. Bir sonraki maçımız Fransa 1. Liginden Lille Bordeaux maçı. Hemen maçımızı bulalım. Evet, açılış oranı 1.55 3.14 1.55 3 14. Arkadaşlar maç var gösteriyor. Yalnız ben <gülüyor> bu maça da farklı bir tercih aldım. Ben bu maçta Lille'in iki gol bulacağını düşünüyorum. Lille takımı formda. Diyorsunuz Yusuf yazıcı, Burak. Tabii ki kadrolara bakamadık daha açıklanmamış kadrolar sakat cezalı Bakalım kontrol ededim. Yusuf Yazıcı oynuyor. Burak Yılmaz oynuyor. Sakat cezalı Evet, Lille'de fazla bir sakat cezalı yok arkadaşlar. Lille bu maçta 2 gol atacağını düşünerekten bir 1.5 üst. Yani 1.75 orandan değerlendirebilirsiniz bu maçı. 1.75 olması gerek. Evet. Ve son maçımız arkadaşlar. <gülüyor> son maçımız Polonya X Lassa'dan Rakow Bialstock maçı saat 19.30'da başlayacak. Hemen o maçımızı da bulalım. Rakov. 1 54 1 40 54 Yine karşılıklı gol var ve üst. Üst beklediğimiz bir maç tabii ki bizim tercihimiz üst olacak. Üst oranı 1.40 arkadaşlar. Bu maçı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Her iki takımdan da gol gelecek, maç üste gidecek. Kuponumuzu verelim hemen ve videomuzu bitirelim. 4.29 orandan oluşuyor arkadaşlar kuponumuz. İkili kombin, yani ben o şekilde oynadım. Sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Lille Bordeaux maçı ev bir buçuk üst. Alanya Spor Beşiktaş maç sonu iki. Şimdiden oynayacak arkadaşlara bol şans diliyorum, bol kazançlar.